İnsan haklarıyla ilgili film yaparken en önemli işimiz ne? Kayıt düğmesine girmek mi? Hayır. En kolay iş. Kırmızı bir düğmeyi buluyoruz, kayıta giriyoruz, kayıttan çıkıyoruz. Birlerini görüntülüyoruz. Hayır böyle bir şey değil. İşimiz etik sorumluluklar, insana zarar vermemek, insanın haklarıyla ilgili bir şey yaparken aslında daha büyük bir olumsuzluğa neden olmamak ya da hem görüntülenenler açısından hem izleyenler açısından Farklı boyutlarda düşünelim. Korku, nefret ya da diğer duygular açısından daha gerçekten farklı olumsuz şeyleri üretmeye neden oluyor muyuz? Ya da acaba şiddet gibi ya da bir takım kötülükler gibi bir takım olumsuzlukları acaba yanlışlıkla güzelleştirmeye mi başlıyoruz? Bunları düşünmek bizim etik sorumluluğumuz. Bunları unutmayalım.